Grafikte gösterilen doğrunun eğimi eksi 3 bölü 4 ve bu doğru 0'a 8 noktasından geçiyor. Pekala, bu doğrunun denklemi eğim kesişim denklemine göre ne olur? Herhangi bir doğruyu y eşittir mx artı b formunda yazmak mümkündür. Denklemdeki m doğrunun eğimidir. b ise y kesişim noktasını gösterir. Şimdi de bir doğru çizelim. Böylece y eşittir mx artı b denklemini daha iyi anlayabiliriz. Bu y eksenimiz, bu da x eksenimiz. Evet, bir doğru çizeyim ama buradaki doğrunun eğimi negatif olduğundan aşağıya doğru eğimli bir doğru çizeyim. Umarım eğime birazcık da olsa aşinalığınız vardır. Doğru üzerindeki bir noktadan başka bir noktaya gittiğimizde x eksenindeki gidilen birimi ve y ekseninde gidilen birimi ölçerek doğrunun eğimini bulabiliriz de x eksenindeki değişim bölü y eksenindeki değişime eşittir ve görüyoruz ki bu doğrunun aşağı inen bir eğimi var. Çünkü x ekseninde pozitif yönde ilerledikçe aşağı iniyoruz. Eğer x eksenindeki değişim pozitif ise y eksenindeki değişim de negatif olur. Yani eğim negatif bölü pozitif olacak ve sonuç olarak negatif bir sayıya denk gelecek. Böyle olması mantıklı. Çünkü doğrumuzun eğimi aşağıya doğru. Her x eksenindeki pozitif yöne bir adımımızda aşağı iniyoruz ve ne kadar fazla aşağı inilirse negatif eğimimiz de o kadar artacaktır. Burada m olarak gösterilen eğim. Y kesişim noktası doğrunun y ekseniyle kesiştiği noktayı ifade eder. Doğrumuzun kesiştiği nokta burada. Bu nokta doğrunun y ekseniyle kesiştiği yer. Bu noktayı 0'a b olarak parantez içinde 0 virgül b olarak da ifade edebiliriz. Bunu direkt denklemden de gösterebiliriz. Şimdi de x 0 iken b noktasını hesaplayalım. y eşittir m çarpı 0 artı b. Evet 0 çarpı herhangi bir sayının sonucu 0'dır. Yani y eşittir 0 artı b. Yani bu da kısaca y eşittir b demek oluyor değil mi? x sıfırken bu nokta sıfıra b'dir. Gördüğünüz gibi soruda bize doğrunun eğimi söylenmiş, doğrunun bir eğiminin ne olduğunu biliyoruz ve eğimi de eksi 3 bölü 4. Ve soruda bize doğrunun sıfıra 8 noktasından geçtiği söylenmiş. Bu noktaya gidelim ve başka bir renge boyayalım. Evet turuncu, turuncuyu kullandım. Şimdi de yeşil olsun. Doğrunun sıfıra 8 noktasından geçtiğini söyledik. Bu noktada x eşittir 0 ve x 0 iken doğru da y ekseninin üzerindedir. x 0'a eşitken y ekseninin üzerinde, yani y kesişim noktası b'dir. Soruda da gördüğümüz gibi y kesişim noktası 0'a 8'dir. Ve buradan da b 8'e eşittir diyebiliriz. Çünkü 0'a b noktası ile 0'a 8 noktası aynı. Biliyoruz ki m eksi 3 bölü 4. Ve b, 8. Artık bu doğrunun denklemini eğim kesişim formunda yazabiliriz. Evet, başlayalım. y eşittir, eksi 3 bölü 4, çarpı x artı b. Yani b de 8'di, yani 8. Böylece bunu da tamamlamış olduk. Hoşçakalın.